Herkese merhaba ben Tolga Özbek Bugün e, haftanın son günü ve havacılık ve savunma açısından bir gündemi beraber yapalım dedik Dün iki video hazırlamıştım biri Kazakistan ile ilgili diğeri de Pakistan'ın T-129 Atak helikopter iptali ile ilgili olan yaklaşımıydı Videoyu yayınladık kısa bir süre sonra da Pakistan kaynaklarından e, özellikle Pakistan'ın Türkiye Büyükelçiliği ve askeri ateşeliğinden bir yalanlama geldi e, Biz Pakistan ordusunun tüm generalin resmi açıklamasını kaynak göstererek e, bu haberi hazırlamıştık. Aynı zamanda da bu Pakistan Türkiye arasındaki ilişkilerin devam ettiği, bunun e, çözülmesi için çaba sarf edildi ifade edildi Pakistan tarafından ve Pakistan'ın gerçek anlamda iptal ettiği de Amerika Birleşik Devletleri'nden alınması planlanan 12 adetlik AH-1Z Viper helikopter olduğu ifade edildi. Bu helikopterler Pakistan için üretilmişti ama sonrasında helikopterler çöle kaldırıldı ve artık bunları teslim edecek mi etmeyecek mi gerçekten soru işareti ama Pakistan bu helikopterleri artık istemiyor. Şimdi ben kişisel fikrimi söylememem gerekirse Amerika Birleşik Devletleri AH-1Z King Kobra'ları Pakistan'a vermiyor. Bu açıdan mevcut... Lehtec motorlu 800 serisi motorlu T129 atakları da ben açıkçası Pakistan'a herhangi bir politik gelişme olmadığı takdirde Amerika'dan onay çıkacağını zannetmiyorum. Tabii ki Pakistan da dönüyor burada ihtiyacını Çin'den gidermek istiyor. Bu konuyla ilgili olarak çok fazla soru aldık. Bunlardan bir tanesi de TUSAŞ motor sanayi T tarafından üretilen TS1400 motorlarının neden hemen T129'lara entegre edilmediği yönündeydi. Şimdi öncelikle Tİ özgün tasarımlar konusunda son yıllarda önemli aşamalar kaydetti. ilerleme kaydetti. Çok basit turbojet motorlardan e, İHA'ları uçuracak. iki zamanlı çok basit motorlardan yavaş yavaş kapsamı genişletiyor. Çeşitli mühimmatlara motor üretildi. Şu an Anka İHA sistemi PD-170 serileriyle uçuyor. Akıncı için PD-222 geliştiriyor gibi, gibi güzel gelişmeler var. Ve helikopter motoru için de TS 1400 geliştiriliyor. Şu an imal edilen TS 1400'lerden bir tanesi Gökbey'e takılması için TUSAŞ'a teslim edildi. Ama normalde Gökbey helikopterleri atakta kullanılan o hanivelin motoruyla uçuyor. Bu motorun yerli motorla çalıştırılması, yer testleri, uçması ve bunlarla ilgili süreç hemen öyle birkaç ayda olacak iş değil. Ve bu yeni bir sertifikasyon aşaması gerektiriyor. Şimdi öncelikle bunu bekleyeceksiniz. Sonuçta Gökbey ilk olarak daha sivil kullanım amaçlı bir helikopter. Yani askeriye konusunda ikinci aşamaya gelecek. Bir motoru askeri olarak kullanacaksınız, yani o helikoptere asker koyacaksanız operasyona gidecekse bu helikopter mühimmat atacaksa roket taşıyacaksa Özellikleri de giderek artıyor. Örneğin yüksek irtifa testlerinde o görevi eksiksiz yapması gerekiyor. Sivil havacılıkta görevi iptal edersiniz. Uçuş emniyeti önemlidir ama savaşta operasyonda başınıza bu geldiği zaman tabii ki uçuş emniyeti birinci önceliktir ama bazen de ek güç, kendini ispat etmiş bir motor ihtiyaçları var. O yüzden kısa vadede, hani öyle bir senede falan TS-1400'ü atakta görebilmemiz çok zor olacak. Peki Pakistan'da Türkiye nasıl bir yol izleyecek? Pakistan uzun yıllardır Türkiye'nin e, büyük dostunu kazanmış. Türkiye'de Pakistanların yeri çok ayrı. Pakistan'a gidildiğinde Türklerin yeri çok ayrı. Daha Kurtuluş Savaşı döneminde e, kurtuluş mücadelemize destek vermiş. Çok önemli insanlar. Bu yüzden ben... Atak 2'de özellikle Pakistan'la bir iş birliği yapılabileceğini öngörüyorum. Atak 2 sonuçta Türkiye'nin özgün bir helikopteri. Aynı zamanda Ukrayna'dan alınacak motorlar entegre edilecek. Ve bu açıdan da herhangi bir ihraç problemi olmayacak bir altyapıya sahip olacak. Bunu da ben Pakistan'ın alacağını düşünüyorum. Ama dünkü videoda da belirttiğim gibi. Çin'le Pakistan ilişkileri çok gelişmiş vaziyette. Çin gerekirse... Hibe ediyor, çok ucuza veriyor ama tabii bunun karşılığında da Pakistan'dan yanına çekerek bu Hindistan'la olan o gerilimde de farklı bir cephe açıyor. Malum Hindistan ve Çin epey tepişiyorlar bu arada. Hindistan'ın arkasında da Amerika Birleşik Devletleri var. Yani düşmanımın düşmanı benim dostumdur diyor. Bu açıdan da enteresan bir gelişme olduğunu ifade edelim. Bakalım ilerleyen günlerde bununla ilgili ne çıkacak bunları da merakla bekliyoruz. Bu düzeltmeden sonra hemen sivil havacılığa dönelim. Malum Kazakistan daha doğrusu sivil ve askeri havacılığa dönelim. Malum dün de Kazakistan'ın Türkiye ilişkilerinde savunma ve havacılığın rolüyle ilgili bir video hazırlamıştım. Burada da Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşini eşi tam bu olaylar çıktı sırada Kazakistan'daydı dün. Türk Hava Yolları'nın kargo uçağıyla İlker ve ile birlikte Türkiye'ye döndü. Atatürk Havalimanı'na indi. Biraz da bununla ilgili bir e, ilginç detaylar vermeye çalışayım. Birincisi bu uçuşlar Türk Hava Yolları'nın şöyle bir uçuşu var. İstanbul, Almata, Şenzen. Şenzen çok önemli bir ticaret noktası. Çin'de burada ya, kargolar gidiyor. Dönüşte de kargolar geliniyor. Arada yapılan bu teknik inişlevi bu uçuşlar gerçekleştiriliyor. Almatı Almatı Havalimanı da zaten Tav tarafından, Tav Havalimanları Holding tarafından işletiliyordu. Burası olaylar çıkınca protestocular havalimanını basınca yolcu trafiğine kapandı. Arada kargo uçakları indi. Olayların ilk günü de indi, ikinci günü de indi. Ve bu kargo uçağına da İlker Bey ve eşi özel bir izin alındı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden ve Kazak yetkililerden. Normalde bu uçakla sadece uçuş ekibi uçağın içerisine ve görevler işte pilotlar Load Master olarak adlandırılan yükleme uzmanları, uçağın teknisyeni bu ekip içerisinde yer alıyor. Özel bir izinle ilk Ağcı ve eşi bindirildi ve getirildi. Halen e, Almatı'da 24 kişilik Türk Hava Yolları ve ACT Hava Yolları'nın uçuş ekipleri var. Yatı, yatı e, görevindeler. Tabi onlar getirilemiyor. Bu ekibin bir, e, bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne çekildi orada. En azından daha güvenli olmaları için. Umarız onlar da en kısa zamanda yolcu uçuşlar yavaş yavaş başlayacak. Onlar da en kısa zamanda ülkemize getirilir. Bu rotu da vermiş olalım. Dün bir başka önemli gelişme Milli Muharip Uçak MMU tesislerinin açılışıydı. TUSAŞ'ta gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı ve burada da TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil bazı gelişmeler hakkında böyle son dakika bilgileri verdi. Bunlardan en önemlisi Hürkuş Eğitim Uçağı ile ilgili olandı. Hürkuş Eğitim Uçağı için 6 adetlik bir paket hazırlandı Türk Hava Kuvvetleri'ne. Bu uçakların teslimatları Şubat ayında başlıyor. Şubat ayından Mayıs'a kadar toplam 6 uçak Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmiş olacak. Bu uçaklar Hava Yer Entegrasyon Uçağı olarak adlandırılıyor. Gövde altlarında özel bir kamera sistemi taşıyacak. İleri hava kontrolörlerinin eğitimleri, karakollarda normalde F-16 veya F-4 uçakları gidiyordu, dalış, o karakollardaki alınacak önlemler gibi eğitimlerin tümü Hürkuş uçaklarıyla yapılacak. 6 adet Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek, 2 adette biliyorsunuz Nijer'e bir ihracat vardı, toplam 8 adet Hürkuş bu yıl içerisinde artık yeni operatörlerine geçiyor. Türk Hava Kuvvetleri için 15 adet Hürkuş B, eğitim modeli B bunlar üretilmişti. 8 tanesi teslim ediliyor. Bir tanesine yazık ki kazada kaybediliyor. Geriye kalıyor 6 uçaklık bir paket. Bu 6 uçakla da teslimat nereye doğru gidecek veya ne yapılacak ben de bu gelişmeleri merakla bekliyorum ama kamuoyunda hep yanlış oluşturulan bir algı var. Hürkuş TUSAŞ'ın aslında bir ARGE uçağı. Neden diye soracak olursanız zaten bu uçaklar öncesinde Güney Kore'den KT-1'ler alındı. Bu uçakta Hürjet'te kullanılacak sistemler, Milli Muharip'te kullanılacak sistemler test edildi. Ve bu uçağında ben açıkçası geleceğinde iyi bir platform olarak farklı farklı görevlere entegre edilerek Nedir bu entegrasyon? Yarın bir test uçağı olarak kullanılabilir, öbür gün yakın hava desteği için farklı farklı görevler oluşturulabilir. Bunun için çok iyi bir platform olduğuna inanıyorum. Ve TUSAŞ birçok ARGE çalışmasında bu Hürkuş üzerinde gerçekleşecek. Ve burada olgunlaştırılan sistemler gelecekte Hürjet'e, Milli Muharip uçağa aktarılacak. Bu önemli bir mevzu. İkinci önemli konu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan bir fotoğraf çektirdi. O fotoğrafta bize göre fotoğrafın sol tarafında Özgür Projesi için bir F-16C uçağı vardı. Özgür çok çok önemli bir proje ve... Adeta daha önceden de dendiği gibi işte şişeden çıkan cin Milli Savunma Bakanı Hulusi Sakar böyle bir tabir bulunmuş, tabirde bulunmuştu. Türkiye'nin kendi geliştirdiği aviyonik sistemlerini, yazılımı kullanacağı bir F-16 haline geliyor. Özgürleştiriliyor yani. Üzerine de Aselsan'ın AES arada geldiği zaman F-16'lar bu blok 30, blok 40 gibi daha eski nesil F-16'lar farklı bir boyuta gelecek. Eğer e, bu F-35 için ödenen paraların iadesi için F-16 konusundaki blok 70 konusunda onay çıkarsa blok 70 ve kalan F-16 blok 50'lerin modernizasyonuyla birlikte Türkiye daha F-16'larla uzun yıllar görev yapacak ama modern standartlarda. Bu fotoğrafın dediğim gibi bize göre sol tarafında özgür varken sağ tarafında da T-625 Gökbey'in haki koyu haki boyalı rengini gördük. Kenarında bir Vinç sistemi vardı. Gökbey helikopteri ilk olarak jandarma genel komutanlığında hizmete girecek. Ve jandarmanın taleplerinden biri de yan tarafa vinç takılmasıydı. Aynı şekilde Türk Hava Kuvvetleri'nde elinde kalan son 14 adet OH-1 helikopteri var. O ile helikopterlerin yerine de Gökbey talebinde bulundu hava kuvvetleri. Ve hava kuvvetlerinde bu helikopterin yan tarafına bir vinç talebi var. Bu da Gökbey'i yavaş yavaş 2022 yani bu yılın sonunda ilk jandarmada hizmete girecek. Ve ilk etapta teslimatla birlikte TUSAŞ yılda 24 adet Gökbey teslimatı öngörüyor. Gerçekten Gökbey'in hem devlet uçuşları yani jandarma olur, polis için olur, ambulans görevi olur. Onun dışında sivil modeli ve sonrasında da askeri modeli için çok çok önemli bir altyapı sunacağına açıkçası inanıyorum. Milli. Milli Muharip uçakla birlikte TUSAŞ artık yeni binasına kavuştu. Gerçekten ben bundan birkaç ay evvel uğrama şansım olmuştu. İnanılmaz modern tesisler, uzay yapısalla ilgili onarım ve modifikasyonun yapılacağı ayrı bir bina ve de kompozit tesisler açıldı. Bu binalarla TUSAŞ çıtayı daha da ileri taşıyacak. Hayırlı uğurlu olsun TUSAŞ'a bunları da belirtmemizde fayda var. Bir başka projede Hürjet'le ilgili. Hürjet'in imalatı başladığı parça imalatları çıkıyor. Hatta bu parçalardan bir tanesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı. Bu kokpitin hemen alt kısmında bulunan özel bir panel parça. Hürjet önemli bir proje. Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 ile Milli Muharip uçak arasında olacak bir uçak. Önce eğitim modelini göreceğiz. Sonrasında yakın hava desteği ve bu platformda tek motorlu, Uygun operasyon maliyetleriyle yeni bir Türk Havacılığında yeni bir ben sayfa açacağına inanıyorum. Çok çok önemli bir proje. Ee, üretimi sürüyor. Muhtemelen 2022 sonunda motor çalıştırırken göreceğiz. TUSAŞ'ın da ilan ettiği bu e, uçağın ilk uçuş tarihi de 18 Mart 2023 olacak. 18 Mart 2023'te var bıçak motor çalıştırıp fabrikadan çıkacak. Atak 2'de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. İnşallah bu tarihlere TUSAŞ yetiştirir ve biz de bunları görme şansına sahip oluruz. Gündem konularından biri de e, Türkiye'deki e, savunma sanayinin yazılım evi ve simülasyon merkezi Havelsan'ın gerçekleştirdiği önemli ihracatlardı. Şimdi bazı şeyler açıklanamıyor ama böyle yıl sonu videolarında çok güzel ipuçları veriyor. Havelsan geçen yıl ADVENT olarak adlandırılan deniz kuvvetlerinde kullanılan bir ana gemilerin, silahların, linklerin birbirleriyle konuştuğu sistemi iki ayrı ülkeye ihraç etme başarısı gösterdi. Bu ülkeler Pakistan ve Endonezya oldu. Şimdi Türkiye deniz kuvvetlerinde MILGEM konusunda çok önemli adımlar attı. Kendi platformunu geliştirdiği gibi özellikle A destekli veri entegre Entegre sistemi Adventte de çok önemli bir adım attı. Bu sistem millileştirildi çünkü günümüzde baktığımız zaman işte gemilerin artık tek bir görevi yok. Su altı elektronik harbe, hava savunmadan su üstü yeteneklerine kadar çok çok farklı görevleri var. Bu görevler içinde kullanılan farklı farklı sistemler var. Link 11, 16, 22 veya işte Simple, JREP veya VMF gibi sistemlerin tek bir noktadan veri olarak entegre edilmesi, geminin harekat merkezinde tek bir ekrandan kontrolü, sadece geminin değil farklı farklı bölgelerde Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin Akdeniz'de, Ege'de, Marmara'da veya Karadeniz'de veya başka başka denizlerde anında birbiriyle konuşması, olayın fotoğrafının paylaşılması, tehditlerin paylaşılması gibi konularda bu Advent bir milli sistem olarak büyük önem taşıyor. Milgem birlikte Havelsan bu Advent sistemini... ...Pakistan'a satılan dört gemi projesi vardı. Asfalt liderliğinde da bu Advent sistemini veriyor. İkinci büyük başarı da Endonezya'dan geldi. Ve Advent sistemi de Endonezya'ya ihraç edilmiş oldu. Halen Ukrayna'da Milgem'in e, müşterilerinden biri olduğu için... ...bir de Ukrayna'da var. Türk Deniz Kuvvetleri'nde koyduğumuz zaman... 4 ülke bu sistemi kullanır hale gelir geldi. Umarım yakın bir zamanda bunlar hizmete girecek. Farklı farklı yurt dışında ülkelerde ve yenileri de bunlara ekleneceğini umuyoruz. Çünkü Haysan'ın daha önceden yaptığımız röportajlarda da sizlerle paylaşmıştık. Afrika ve Uzak Doğu pazarı gelecekte çok çok büyüyeceği çok çok önemli pazarlar olduğunu da ifade etmem gerekiyor. Adi ben sadece tabi biz gemiler bazından anlattık ama... ADVENT denizaltıya da konuyor, deniz üzerinden bu platformlardan kalkan helikopterlere de koyuyor veya deniz kuvvetlerin karakol uçaklarına veya sahil güvenliğinde uçaklarına konabiliyor. Bu açıdan sistemin fotoğrafını bir araya getirilmesi açısından çok çok önem taşıyan bir sistem ADVENT. Burada zaten hani Havelsan'ın bu yazılım ve teknoloji konusunda önemli başarıları var. Bakalım ilerleyen dönemde bu sistemi biraz önce dediğim gibi farklı farklı ülkelerde göreceğiz gibi duruyor. Bu yılın ilk haftasındaki programımızda biraz da böyle gelişmeleri sizlere anlatmaya çalıştım. Gündemi değerlendirmeye çalıştım. Umarım biraz daha sorularınıza cevap verebilmişizdir. Lütfen detaylı havacılık savunma haberlerini tolgözbe.com üzerinden takip edebilirsiniz. Bizleri sosyal medyadan da e, takip edebilirsiniz. Farklı farklı sosyal medyalarda yer alıyoruz. Telegram kanalımız sizlerin anlık bilgiye ulaşmanızda önemli bir katkı sağlıyor. Ve de tabi ki bu kanala hala abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyoruz. Katıl tuşuyla da bizlere destek verebilirseniz çok mutlu olurum. Bu günlerde yine bu omikron salgının olduğu günlerde herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.